Bir oyun düşünün, bir oyuncu farklı renkler kullanarak bir kod, şifre yaratıyor. Bu oyuncuya kod yapıcı diyelim. Diğer oyuncu yani kod kırıcı da kodu tahmin etmeye çalışıyor. Kod yapıcı da renklerin hem doğru olup olmadığı hem de doğru pozisyonda olup olmadığı hakkında ipucu veriyor. Evet, bu kısma kadar net. Olası renkler mavi, aynı zamanda altında çizeyim, olası renkler mavi, sarı, beyaz, kırmızı, Turuncu ve yeşil, evet. Yeşil zaten yeşile yazılmış ama ben yine de altını çizeceğim, evet ve yeşil. Peki, renkler tekrarlanmadan kaç tane dörtlü renk kodu yaratılabilir? Aslında ki baştaki paragraf çok da önemli değil, şimdi başlayalım, evet. Kaç renk arasından seçeceğiz? O zaman kaç renk olduğuna bakalım, toplam 6 renk var ve aralarından yalnızca dördü seçilecek renkler tekrarlanmadan kaç tane dörtlü renk kodu yapılabilir? Bir kod yarattığımız için de buradaki örneğin mavi, kırmızı ve yeşili seçelim. Buradaki renkler aynı olsa da sıra değişince kodlar farklı olacak. Yani aynı renkleri kullansak da farklı kodlar, farklı şifreler yaratmış olacağız. Bu ikisi iki farklı kod ve yarattığımız şey de bir kod olduğu için Renklerin aynı olması bizi engellemiyor. Evet, yanına da yazalım. Aynı dört rengi kullanmış olsak bile farklı sırada kullandığımız için bu iki kodu kullanabiliriz. Evet, bunu da yazdığımıza göre şimdi kaç farklı yolla dört renk seçebileceğimizi düşünelim. Diyelim ki burada dört tane çizgimiz var. Birinci çizgi, ikinci çizgi, üçüncü çizgi ve dördüncü çizgi. İlk olarak üstüne duracağımız şey, Kaç şekilde bu en baştaki çizgiye bir renk seçebiliriz? Henüz bir renk seçmedik. Evet, seçebileceğimiz 6 olası renk var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, yani bu çizgi için 6 farklı olasılık var. Buraya 6'yı koyalım. Bize renklerin tekrarlanamayacağı söylendiği için, bu çizgide hangi renk olursa olsun, olası renklerden çıkmak durumunda. Şimdi, bu rengi çıkardığımıza göre, ikinci çizgiye koyabileceğimiz kaç olası renk kaldı? Bir yana geçtiğimizde, kaç tane olasılığımız kalmış olacak? 6 olası sayının arasından birini çıkardığımıza göre, 5 tane olasılığımız kalmış oldu. Aynı mantıkla 3. çizgiye geldiğimizde de, ilk 2 çizgiye 2 sayı yerleştirmiş 2 renk kullanmış olacağız. Yani, yani, elimizde 4 olası renk kalacak. Son çizgiye geldiğimizde de, 3 renk kullanmış olacağız. O zaman da 3 olası rengimiz kalmış olacak. Evet, tüm olasılıkları, tüm permütasyonları düşündüğümüzde ki permütasyon aslında olasılık demektir, tüm permütasyonlarda sıralamaya önem vermek zorundayız. Evet, bu bundan farklı. Bu da bundan farklı bir permütasyon derken, sıralamaya dikkat etmek zorundayız. 6 renkten 4 olası renk seçtik. İlk çizgi için seçilebilecek 6 renk, çarpı ikinci çizgi için 5 renk, çarpı üçüncü çizgi için 4 renk, çarpı, çarpı, çarpı dördüncü çizgi için 3 olası renk olmuş oldu, değil mi? 6 kere 5, 30, 30 çarpı 4 ve 3, yani 30 çarpı 12 ediyor. Evet, 30 çarpı 12 de 360 eder. Demek ki, 360 tane olası dörtlü renk kodu yaratabiliriz.